Sevgili anne ve baba, yaklaşık 20 yıl önce hayatınıza girdim. Sizin için hayal edebileceğiniz en güzel hediye olduğumu söylediniz. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Çocuğunuz duyamıyordu. İnsanlar buna alışmanızı, alışmamızı söyledi. Durumu kabullenmemizi. Ama siz yılmadınız. Çocuğunuz için en iyisini isteyerek, devrim niteliğinde bir tedavi için cesur bir karar verdiniz. İki kulağıma da implante edilen minik mucizeye evet dediniz. Daha iki yaşındaydım ama sesin hayatıma girdiği günü hala hatırlıyorum. Sadece duymam için değil, konuşmam, öğrenmem, kendimi ifade etmem ve sevdiğim şeyi yapabilmem için de zemin hazırladınız. Teşekkürler anne ve baba. Bana hayal edebileceğim en güzel hediyeyi verdiğiniz için.